Bismillahirrahmanirrahim Sayfa 28'deyiz. Ee, i̇nşallah bugünkü e, bugünkü şey e, bugün mukaddimeyi bitirelim diye düşünüyorum. Yani yaklaşık bir 5-6 sayfamız var. Belki biraz bugün ne diyelim sabrınızı biraz daha zorlayabiliriz ama bugün bitirelim. Yar önümüzdeki hafta inşallah direkt şeye geçelim şerhe geçelim. Evet, sayfa 28. Başlıyoruz. Wa qala Şâfiîhu rahimehullah. Allah rahmet eylesin. İmam Şafii dedi ki: İze semi'ta'r recule yekulu el ismi huvel müsemmâ. Eğer bir adamı şöyle söylerken işitirsen, isim müsemmadır. Bu ke kelamın önemli konularından bir tanesi özellikle e, zat sıfat ilişkisi bağlamında tartışılan bir konu özel başlıkta açılır kelam literatüründe bunlara evet. ev gayrül müsenma veya müsenma değildir diyen bir adamı duyarsan sen keşhet yani yani anla şahitlik et bil ki e, yani açıkça elinde belge var demektir diyor. Bi min ehlil kelami. O kelamcıdır. Birçoğu kelamcıdır. Bak en e, yani en ağır ifade vela dinle la Onun dini yoktur. Dinsizdir. Şimdi ya e, bu arkadaşlar e, yani bu hakikaten bana ağır gelen bir ifade. Niye? Çünkü kelam ilmi ismine bakın, usulüne bakın, mantığına bakın. Tamamen Kur'an ilmidir. Tamam mı? Kelamullah'ın ilmidir. Yani ismini de oradan almıştır, usulünü de oradan almıştır, metodolojisini de oradan almıştır, elillerini de oradan almıştır. Yani bu kadar dinin ya isterseniz ne diyelim ya adamın görüşünü kabul etmeyin fark etmez. Ama adamın böyle bir derdi var. Tamam ya sizin gibi düşünsün ve düşünmesin. Bak, i̇şin merkezine böyle bir mantığı yerleştirmiş bir ilim. Bu ilimle uğraşan insanları böyle dinsiz olarak nitelendirmek hakikaten çok olabilecek en ağır ifade. Bilmiyorum Kadir Hocam sen ne dersin? Kadir hocam duyuyor mu? Kapatmışsın sen. Hocam beni benim, benim küçük kız. Şey biraz bir şeyler söyledi ben duyamadım. E, bu arada Recai hocam da geldi. Ha hoş gelmiş Recai hocam hoş geldiniz. Ya böyle e, hocalarımız geliyor ben okurken ayaklarım titriyor yani şimdi. <gülüyor> Üstadım, biz istifadeye geldik lütfen. Ay bu ben Recai hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Hüseyin Teşekkürler. Teşekkür ederim. Nasılsınız, inşallah? Olmayan, ilk olan, değil olan. Ol. Şeref verdiniz hocam, baş tacısınız. Evet, yani böyle Üstatlar geldikçe biz biraz daha okurken e, böyle daha bir titreyerek okuyoruz. Neyse, berekettir. Hakkılarınızı bekleriz inşallah sevgili hocam. Değil evet Kadir Hocam sen bir şey söylemek ister misin? Devam edeyim Yok Hocam dediğim gibi o dönemde kelam bu tip şeyler dendiğinde hemen mutezile. Yani bütün dertler aslında o dönemde mutezile. Buradaki kasıtları o. Çünkü biliyorsun Mehlusünnet isim müsemma konusunda onların aynıiyetini Allah için özellikle olduğunda zaten bunları bu konuda konuşmuş bir kelam ekolleri var yani. yani. Ama dediğim gibi bu bütün muhalefet aslında şeye, Muhtezile o dönem. Doğru. Ya hocam çok enteresan bir şey. Yani nasıl bir sosyolojik gerçeklik. Yani bir kin var ki evet. bu kin yüzlerce yıl sönmüyor. Yani aynı şeyle devam ediyor. Evet. Çok, çok enteresan hocam yani. Evet. Lev bak. Lev abi şurası da çok ilginç. <gülüyor> Lev Ali ve Kaleydan dedi ki Lev Ali men nâsu. şayet insanlar bilirse مَا فِي هَدَا الْكَلَامِ مِنَ الْأَهْوَائِ Yani bu kelamda olan şeyler tamamen asla, asla olmayan insanın hevasına, hevesine dayanan şeyler olduğunu bir bilseler var ya لَفَرُّوا minhum. Kelamcılardan kaçarlar Nasıl kaçarlar? ruhum minel eset. Yani böyle aslandan kaçar gibi kaçarlar Bilmiyorum Lecai hocamdan da kaçıyorlar mı böyle? <gülüyor> Yani ya böyle kaçmaya kurban olsunlar hocam ne diyelim yani Allah istikametten ayırmasın ilimden ayırmasın doğru bildiğimiz yoldan ayırmasın diyelim inşallah. Evet vaqale Malikun rahimuhumullahu Allah rahmet eylesin İmam Malik de dedi ki la tecjuzu şahadetu ahlil bid'yi ve ehva yani bidatçilerin eva hevesine uyanların şahitlikleri kabul edilmez. Yani bu caiz değildir. Faqala ba'du ashabi fi tevili zalika. Yani bunun tevil edilmesi noktasında yani Malikilerin bir kısmı dediler ki innehu arade bi ahli'l ehvâi yani o İmam Malik aslında bu heva hevesine uyan adamlardan şunu kastetti. Kimi? Ehler kelam, kelamcılar. Hala eyy mezhebin kârı. Hangi mezhepten olursa olsun. Ama hocam bak burada şeyi de görüyoruz. Ee, yani <gülüyor> ehl-i sünnet <gülüyor> kelamına tamam bir meşruiyet var ama sopa gösterilerek verilen bir meşruiyet. Tabii hocam, ha, yani daha... oturma Oturun oturduğunuz yerde, sizin istikametinizi biz belirleriz şeklinde bir şey var, mantık, mantıkla Yani bir şamar olanı gibi bir mantığı işlediğini görüyoruz. Hocam şimdi bu <gülüyor> Ashab-ı Hadis, bu kadar kelam karşıtı olan Ashab-ı Hadis bir noktada kelam üretmek zorunda kaldı. İşin esas o noktası, önemli noktası burası. Evet. Hocam üretmek zorunda kaldı ama yani üretirken bile e, hala hakaret ederek üretiyor. Yani. Öyle evet. de bir formasyonu görüyor. Tabi tabi. Ancak yani sonra bir, daha... bir baktık e, o Anladım. kadar e, kelam merkezileşti ki eşrefi ulum demeye başladı. Evet. Ama bu muhalefet kesimi hambellik üzerinden tabi ki hep devam etti. Sürekli devam etti. Bugün de hala ya devam sanki sanki biraz e, bunun bu farkındalığın yoğunlaştığı yer, üstad sanki bu e, batın batınilerle mücadele safhası gibi geliyor bana. Hı hı. Ondan sonra yani tamam bu biraz şeyde bulunsun, yani ilaç cinsinden ihtiyaç duyduğumuzda evet. e, alabileceğimiz bir şekilde bulunsun mantığından hareket edildiği e, kanaatindeyim. Zaten kelam yapan Ehl-i Sünnet uleması da şey olarak hep böyle bir apolojitik bir tarzda. Yani biz hak görüşleri işte muhtizliğe karşı mücadele savunuyoruz vesaire. Yani bir apolojik durumda oldular zaten Ehl-i Sünnet kelamı. Daha abi, sonra bir özgüven geldi birkaç asır sonrasında. Ya abi tabi e, apolojitik yan illaki bulunacak ayrı mesele ama abi kelamın usulüne baktığımızda ne gördün dersen benim ilk söyleyeceğim şey, bir e, hakikati keşfetmek ve bu hakikati ona mutabık bir şekilde anlatabilmek. Yani bu sadece bir apolojiyi de gerektirmiyor hocam. Yani Hı -hı. hakikatin peşini koşarak ortaya koymak. Hocam bu apoloji, kelamcılar Ashab-ı e karşı yaptılar, onu kastediyorum. Yani sürekli böyle ha, yani yapıyor zaman. Bakın yanlış yapmıyor, yanlış yolda değiliz ha. Sizin görüşlerinizi o kötülere karşı savunuyoruz. tarzında ha, Evet. Ee, böyle bir boynu büküklük diyelim. Öyle bir tarza ilk ilk dönemler bu şekilde Sünnet Kelamı. Daha sonra e, Kelam kendini tümel bilim olarak konumlandırmaya başlayınca şöyle Gazali vesaire artık daha rahatlıyor zaten. Doğru. Bir de şey ekleyim hocam. Yani şimdi ashabul hadis diyoruz. Sadece hambelileri falan söylüyoruz ama sanki biraz hambelilere de haksızlık ediyoruz abi. Sadece hambeliler değil abi. <gülüyor> Hanefilerin <gülüyor> içerisinde de Tabii. özellikle yani böyle asabul hadisi aratmayacak bir şey var. Evet. E, mantıkları ve bence bu daha ne diyelim e, yani e, insanı daha çok daha acımasız oluyor abi. Evet. Aynı. Daha, ya Diğerinin şeyi belli. Baştan beri istikameti belli. Arkadaş, ben rivayetten başka ilim tanımam diyor zaten. Onun şeyi belli. Evet. Ama bu ilk başta uğraşmış, sonra işte bu tarafa da yanaşmış. Ee, yani bir şeyler, farklılıklar oluyor. Yani bunu her türlü şeyde görebiliyorsun. Özellikle, şimdi batıya da bak, mesela İspanya'ya orada bir rekongüasta e, oldu biliyorsun. Yani tekrar Müslümanlardan aldılar. Tabii nüfusun içerisinde örnek olarak veriyorum. E, büyük bir Yahudi ve Müslüman çoğunluk oldu. Bunları zorladılar din değiştirmeye. Tabii e, değiştirenler oldu. Bakıyorsun abi, yani böyle mesela Yahudilik için konuşayım. Yahudiliği en çok muhalefet edenler, en acımasız davrananlar daha önce Yahudi olanlar hocam. Yani onayla böyle bir şey var. Evet, evet. Neyse hocam, ee, Allah e, gerçekten güzel kelam yapan insanların sayısını arttırsın diye dua edelim. Evet, evet. <gülüyor> Eyvallah. Ve Minha yine Tanrı herhalde şey söylüyordu. Yani hangi kelam? Değil mi hocam? Evet. Aynı da yapıyor aslında? yani eleştirdiği kelamın Yanlışlarından onu ifade ediyor. Ve minha bunlardan bir tanesi de nedir? Ennehu yu'etti yani ile şetki ve ile tereddüdi. Ne yapar bu kelam? İnsanı şüpheye. Yani tereddüt Türkçe'de de kullanıyoruz. Böyle gidip gelen bir hale. Yani karar verememe, kararsızlık haline sevk eder, iter. Dolayısıyla feyasiru kan zındık olur, bak. Vurguya bak. sıttık evet. olduktan sonra, yani tamam. kastı ne? Yani hakkı, hakikati görmüş, İslam'a rağm olmuş, onun tadını aldıktan sonra zındık oluyor, evet. diyor. Şimdi e, burada, şuna da dikkat çekmek gerekir. Yani bir nevi yani bu İslam hukukunda da şey Fıkıhta da bu mürtet bahisleri çok önemlidir. Değil mi hocam? Evet. Ha, yani e, hadi bir normal kafirsin. Tamam bir şey yok. Ama mürtet noktasındaysan tamam yandı. Hı -hı. Ha, biraz da böyle şey var. E, göz e, korkutma. Yani şeyini bil. Sınırını bil. Bilmezsen zındık olursun. Yani nedir? yine mürtet olursun. Orada artık sana... Böyle müdahale etmek gerekir. Yani sadece düşüncene, sözüne değil yani fiziksel olarak da bir gerektiren bir durum bir söz konusu olur diyor. İbn an Ahmede an Ahmed, Ahmed bin Halbede rahimehullah ennehu kâle İmam evet. Ahmed bin Halbede şöyle rivayet edilmiştir. Ulamaul kelam zanadika <gülüyor> Kelamcılar, yani. ke kelam alimleri zındıklardır. Ee, ve Kalei'den, hocam yani şu uslubun, bilmiyorum, e, bilmiyorum hadis kitaplarına bakmadım ama yani e, özellikle yani hadis usulü bağlamında eleştirdikleri şey için bu kadar ağır bir uslubun binde biri kullanılıyor mu acaba? Yani hadisçi hocalarımıza sormak lazım. Yani kullanılsa ne olur? Yani böyle yer yedinden oynanır. Değil mi? İşte hocam biraz kişinin kendisini hakikatin merkezinde ve dinin sahibi olarak görmesinden kaynaklanıyor. Ashab gözünde evet. kelam çok büyük bir ihanet dine karşı. Çünkü din eşittir, eserdir, rivayettir dedikten sonra siz rivayetle yeterli görmeyip tevil yapıyorsanız, reyle ilkeler çıkarıp o ilkelerden hareketle bir din anlayışı oluşturuyorsanız, e, ashab-ı hadise göre siz kafirden, hristiyandan daha tehlikelisiniz. O, kadar, o yüzden de evet. bu kadar saldırgan, dürüstlukta. Ve bunu da dini bir e, hamasetle yapılıyor. Yani şu an bunu yaparken, söylerken bunun e, sevap aldığını da düşünerek yapıyor yani. Evet. Hocam ben sana şunu şunu söyleyeyim. Ee, yani şunu daha iyi bir fark ettim. Daha açık bir şekilde gördüm. Yani özellikle İmam-ı Azam'ın Akaid meselelerini okuduktan sonra e, abi eee ehli rey ehli rey falan diyoruz ama ehli rey hakikaten kaybolmuş gitmiş. Çok böyle cılız bir şekilde var. Yani tefsirinden tut selamına Tamam, Felsefesi ne kadar bil abi ya? Ee, yani e, mantık usul tamam mı? şey el hadis usul hocam tam hadis usul yani hani diyor ya işte şimdi Aliye um din akum ayeti var ya hocam yani el hadis dinde nasıl anlaşılıyor? Yani burada evrensel ilke var yaşanmışlıklar var. Nesillerin kendi tecrübeleri falan böyle bir şey yok. Tamamen böyle zaman ve mekan üstüne koyma var, değil mi abi? Yani bu ilk üç nesilde ister evrensel düzeyde olsun yani ilkesel düzeyde olsun, isterse e, fenomenolojik mi diyoruz hocam ona? Yani böyle vakasal, sosyolojik yaşanmışlık tecrübe bağlamında. Sen ne yapacaksın? Bunu taksit edeceksin. Başka yani. Din, dinden anlaşılan şey budur. Abi, bu mantık bütün bizim İslami ilimlerin ruhuna işlemiş vaziyette. Ben, ben bunu fark ettim. Yani Kur'an'ı değerlendirirken de, aynı bu açıdan bakıyoruz. Hazreti Peygamber'i değerlendirirken de bu açıdan bakıyoruz. Sünnet'i değerlendirirken de. Yani, e, deme işte ben maturdiyim, ben e, hanefiyim. Ben ehli savunucusuyum diyen insanların bile söyleminde bu usulün cari olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla tartışmalarda şimdi adam tamam yani ehli rey çerçevesinden bir şeyler çıkarmaya çalışıyor ama ama hareket ettiği usul ehli hadis usul olduğu için kanıyor. E çünkü hani şeyler vardır ya hocam sistemlerin sistemlerin otomatik vereceği bir takım sonuçlar var. Değil mi? Yani ne bileyim, mutezilerin tanrı tasavvuru adalet merkezidir. Onun otomatik bir sonucu var. Eşyamin tanrı tasavvuru e, ne diyelim, Allah'ın mutlak kudret sıfatından hareket eder. Onun otomatik bir sonucu var. Orada insan özgür değildir. Ama mutezili sistemde özgürdür. İşte maturidi sistemde hikmet falan var. Biraz daha şeydir. Abi yani yaşanan şey de bu. Ne diyelim vaka da bu. Yani ben ehli rehin şeyin ortaya çıkarıyorum derken aslında bilinç altına kadar yerleşmiş hocam. Ben onu ifade etmeye çalışıyorum. Yani bu yanlış yerden yürüdüğümüz zaman dolayısıyla ulaşacağımız sonuçlar da yanlış. Böyle hocam bir sıkıntı. Dini bile aşan bir durum. Bu muhafazakarlık ve yenilik arasındaki bu gerilim. Ben şeyi okuyunca çok en ilginç gelmişti. Bir ara e, Nurullah Taç'ın denemelerine şöyle bir karıştırırken bir yer geldi. Nurullah Taç dinle alakası olmayan birisi mağrım. Orada kendisini edebiyatta yeni usuller denediği için eleştirenlere cevabı var. Diyor ki siz diyor daha önce denenmişi yapmak suretiyle diyor onun güvenli yaşamak istiyorsunuz yeninin getireceği riski almaktan siz korkaksınız vs. falan yani çok şaşırmıştım. Hani onu biz falanca Selef'in bir sözü gibi alsanız e, aynı kullanırsınız. Yani bu genel olarak, ne insani de? olarak hani bir şeyi aynısıyla devam etti, muhafaza etmek güvenli şey görünüyor. Bu bir genel bir tavır. Yeni bir şeyler söyleyene karşı bu tavır benimseyenden ciddi tepkisi oluyor. Bazen bu yeni şeyde biraz e, savrulmalar da yaşayabiliyor. Bu sefer gelenek daha kendini muhkemleştiriyor onun savunmasından dolayı. Çok genel bir psikolojik bir yönde var işin yani. Hocam şunu da ekleyeyim bak yani e, aslında e, kelam yapmanın avantajı da bu. Yani biz bu kadar şeyi niye kullanıyoruz? Hayata dokunması lazım. Şimdi abi dedin ya yani e, bir güveni getiriyor ama şöyle de bir idealite var abi yani hayat boşluk kat boşluğa tahammülü olmayan ve durmadan değişken olan bir şey. Yani sen e, hayata karşı set çekmiş oluyorsun aslında bu mantıkla. Şimdi belki tamam geçmişte çok fazla problem oluşturmuyordu ama şu an çok problem oluşturuyor. Niye? Çünkü şöyle bir şey var. Abi şu an dünyanın üzerinde yürüdüğü sistemi Müslümanlar kurmadı. Tamam, başka bir yani e, bunun tam karşısında olan bir anlayış kuruldu. Ne diyoruz? Batı medeniyeti diyoruz. Eee şimdi sen bir sistem kurmadığın için dolayısıyla karşısında duramazsın. Ne yapacaksın? Eklemleneceksin ama eklemlenirken işte krizler yaşanıyor değil mi? Eee eklemleniyor, bir şekilde eklemleniyor ama e, dini de, yani o zihnindeki din anlayışını da yani ne diyelim güzel bir hatıra olarak zihninde yazıyor. E ne oldu din? Öyle değil mi hocam? Hı hı. Yani de böyle bir boyut var. Neyse çok fazla uzatmayalım hocam. <gülüyor> İnsan yaran olunca konuşuyor biraz. Evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> bir de yarana basıyorlar. <gülüyor> Aynen ya durmadan ya. E, siz dedi hocam biz. Yani hocam sonuçta mezhepler tarihçiler de şeydir. Kelamcıdır yani. Değil evet, mi? Hocam ben şimdi evde biz Recai hocam ikisinde yapmaya çalışıyoruz aynı zamanda. Hem kelamcı hem mezhebci. Eyvallah <gülüyor> şey zaten birleştirdiler. birleştirdiler. <gülüyor> Doğru zaten birleştirdiler. Yani bu zındıkları böyle ayırma şeyinde zorlanmayalım. Bunları bir arada tutalım. O da güzel. <gülüyor> o da güzel abi. Evet devam edelim. Ve قال dedi ki la yuflihu sahibul kelami ebeden. Abi durmadan kaşıyorlar yani. Vurdukça vuruyor. <gülüyor> Vurdukça vuruyor hocam yani şeyimiz kalmadı ki. Yani bir kelamcı kelam yapan bir kimse asla düzelmez. Fasit adamdır. Ve la tekadu tara ahaden nazara fil-kelami. Yani Hiçbir kelamda uğraşan hiçbir adamı göremez. İlla görürsün. Nasıl görürsün? Böyle kalbinin derinliklerinde hatayla hareket eden bir adam olarak görürsün. Hatalı. Tamamen yanlış, yanlış bir şey görmek istiyorsan diyor ki bir kelamcıya bak. Ha, o yeter. Başka birisi değil. Allah la ilaha ilha o bak bununla da yetinmemiş fihi o kadar abarttı ki bunu hatta hecerel haris esedinil muhasibiyi el muhasibi haris muhasibiden uzaklaştı ahmet bin hanbel'in arkadaşı biliyorsunuz arkadaşlar işte. muhasibi nasıl bir insan mazuhdihi zahit son derece zahit ve vara'i kalbi titreyen bir adam Hak, hakika. Yani <gülüyor> düşünebiliyor musunuz? Böyle bir adama da diyor ki <gülüyor> bu adam hatalıdır. Yanlış görmek istiyorsanız bak bunlara bakın. Halbuki bu adam zahit Allah denince kalbi titreyen bir adam. Niye? Bir sebebi tasnifi kitabeniz. Yani bir kitap yazdı diye. Nasıl bir kitap? Firreddi alel müttediati bidatçilere, bidatçilerin görüşlerini reddetmek için bir kitap yazdı diye ne yaptı? Harisel Muhasibi'den uzaklaştı. Ve Kale dedi ki Harisel Muhasibi'ye, hak, yazıklar olsun sana. E tahki tahkî bid'atehum sen bu adamların ilk önce bid'atlerini anlatmıyor musun? Sonra önce anlatıyorsun sonra bunu ne yapıyorsun eleştiriyorsun. Elesta tahmilu an-nasa yani sen bu yazdığınla insanları sevk etmiyormuş. Neye? Ala mutalaatil Yani bu adamların bid'etlerini böyle zihinlerde dönüşmesini, düşünülmesini, şüphe konularının zihinde canlanmasını insanların bunları düşünmesine vesile olmuyor musun? Ha feyeduhum Sen aslında bunu yaparak tamam mı? yasaklanmış bir şeye çağırıyorsun insanları. Nedir o? Değil. Evet. Hey, görme, görüş, düşünce, tamam mı? tefekkür ve bahs araştırma. Ha, yani düşünü düşünen insan fitnebaz insandır. Mantık çıkıyor vel sen böylece insanları fitneye, fucura çağırıyorsun. Hadi, bu böyle. Ve fi kitabı Bilhulasat. Bilhulasat isimli kitapta da şöyle geçmektedir. Ee, bu dördüncü notta da şey, e, kitabın bilgileri var. Karlık Arap Emir diyor, Hamidi isimli Hanefi bir Fatihi. Daha Hı -hı. sonra Araplaşmış bir Türk diyor. Evet, bu kitaba bakıyoruz. Diyor ki bu da taallumu ilmil kelami ve nazaru ve nazaru fihi yer. Veya ve nazaru fihi doğru. Nazar. Nasıl hocam? Ve nazaru da olacak adam. Değil mi? Hı. Evet, kelam ilmini öğrenmek. Evet. Kelam yapmak, yani düşünmek, onun hakkında düşünmek. Ve munazaratu Vera kader ilhaceti. Yani ihtiyacın ötesinde tartışmaya girmek menhiyo. Bu yasaklanmıştır. Ve öğrenme ilmin Yani böyle astroloji mi demiştik hocam? Evet. Yani yani burada sanki biraz daha geniş tutuyor hocam. Yani böyle gök cisimlerinin hareketlerinin belirlenmesi astronomi de kapsıyor diyorsun. He aynen. Aynen. Çünkü namaz vakitlerini tayin ediyor ya ileride. Ha yani ilmi nucum öğrenmek kadere ma yu'lemu bihi veya ya'lemu da. O yu'lemu bihi diyor. Ya'lemu da. Evet, nalaqitu's salati vel e, kıblet. Yani böyle 20. yılını ne kadar öğreneceksin? En fazla namaz vakitlerini belirlemek kıbleyi tayin etmek. Ne be bir. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Yani bizim şeylerde var ya hocam eski camilerde. Böyle haneler. taneler. Evet. Evet. Başımda da var ya böyle bir şey. Evet. Ama diğer taraftan şey yapılınca nedir o? Eee Tasathaneler. Onlar yok. Onlar aşıyor. Bu sınırı aşıyorlar. Evet, Hakikaten hocam o dönemi de anlamış oluyoruz. Kadir hocam sen o şeyi söylemiştin ya. Kadızadeliler işte, Sivasiler çekişmesi. Oradaki mantık da buradan çok rahat anlaşılıyor hocam. Hı hı. Ve tu haram. Ha, bundan ötesine uğraşmak haramdır. Bu, doğru bir şey değil İlaç gibi. Hümme Tekellemehu Hocam böyle okumak daha mı doğrudur? Kadir hocam. Evet. Alal insafi. Ya tekellumu diye Teke, okuyalım. yapalım. Ee, ama şey, sonrasında hocam diğer diğer cümlede evet. ve in tekelleme diye geçiyor. Onu orada dilografik kullanmıştır. Evet. Yani hani böyle bir irtibatlı gidiyor ya hocam. Evet. O onu düşünerek dedim. Neyse. ثُمَّ تَكَلُّمُهُ عَلَى insafi Yani böyle ne diyelim insaf ölçüsünde yani makul belli ölçüde. bir insan, nasıl hocam? Nasıl böyle makul ölçüde falan diyoruz ya. Heh, aynen. Makul ölçüde kelam yaparsa la يُقْرَوْ yani bu Kötü e, şey erik görülmez diyor. Değil mi hocam? بِلَا تَعَنِّكُنْ مَا Yani böyle inatçılık yapmaksızın sapkınlık evet. olmaksızın şey yaparsa bunda sıkıntı olmaz Ve in tekelleme men yuridu teannute ve yuridu an yatrahahu yani eğer işte böyle inatçılık yapmak isteyen kişiye karşı, sen apoloji dedin ya hocam, burada onu abi. İnatçı kimseye karşı hakkı söyleyecek yani hakkı ifade edecek ölçüde sınırlı ölçüde kelam yaparsa, konuşursa ve onu reddetmek isterse la yukrav bu durumda da görülmez gale dedi ki ve semirtul qadi el iman işte kadı imamı işittim bu da kim herhalde o da bahsedilen bir kadı herhalde şey de önemli değil şu an, kimliği de önemli değil. Biz fikirler üzerinden konuşuyoruz zaten. اِنْ اَرَادَ تَحْجِيلَ hasmi her kişi selam yaparak hasmını, yani rakibini, muhatabını mahcup etmek istiyorsa, yerin dibine sokmak istiyorsa, utandırmak istiyorsa, يَكْفُرُ ee, يَكْفُرُ yakfur. daha doğru değil mi hocam? Kâtir olur. Küfre, yani. küfre girmiş olur. Hı hı. Kale dedi ki, herhalde bunu Sahibul hulasa söylüyor. Hanefi fakihimiz. E, demek ki hocam bu bizim Anadolu coğrafyası bu tarafta bu Buhara Hanefileri Buhara Hanefi anlayışı daha baskın çıkmış. Hocam, onu görüyoruz. Bu ekip şey hep oluyor. olmuş. Bu Şam ve e, Kahire'de de mesela güçlü olmuş. Özellikle Şam'da İbn Eviniz falan var biliyorsun. Evet. Oralarda o... Yani bir o bir o var bir de şey de söylerler ya abi e, bu Yavuz Selim'in Mısır fethinden sonra Hı -hı. özellikle oradaki ilim mirasının bu tarafa da aktığı yani Hı -hı. ben iki kanattan gelince çok şey oluyor yani baskın oluyor o anlaşılıyor. Gale dediki ve indi bana göre la yekfuru yani küfre girmiş olmaz ve yuhşa aleyhi el kufru yani korkulur. korkulur. Küfre girmesinden korkulur. Sadece korkulur. Küfre girmiştir demek doğru değil diyor. İnteha kelamu sahibil hulasati. Hulasat kitabının çöz, e, kitabını yazan kişinin sözü burada bitiyor diyor. Ve hulasatü'l kelami ve selametü'l merami. Ha, burada sözün özü arkadaşlar diyor. Sözün özü. E, yani amacımızın sülale diyor değil mi hocam? Herhalde. Ben onu sülame, evet. selam edeyim. Sünale, öz. Özeti. Öz değil mi? Evet. evet özet. Yani, göz Gözün alışınca Göz alışınca ayeti hocam. Duyun ayeti var ya. Evet. Göz alışınca hocam yani böyle selamet, sülaleyi selamet okuyor, şey yapıyor. Şeytan <gülüyor> evet. ayet mi hocam? Evet. Doğru diyorsunuz hocam. Ee, sözün özü. Değil mi hocam? Evet. Sözün evet. özü burada söylemek istediğimiz şey şudur ennel akaides sahihate yani doğru itikat, doğru akaid ve me yakviha minel edilletis sarihati yani onu böyle açık delillerle güçlendirecek şey keme tuessiru fi gulubi ahlil ehlittin gibi yani din ehlinin kalplerinde bunu kökleştirecek şey nedir? İşte böyle açık deliller değil mi? açık deliller, doğru inanç ve tüsmiru kemale'l imani vel yakini ne yapar? Böyle sağlam delillerden hareket edilmiş doğru inanç kalplerde din ehlinin kalbinde bunları kökleştirir Ondan hmm. sonra bunun meyvesi olarak ne gelir? İmanın olgunluğu ve e, yakini bilgi, kesin bilginin meyveleri gelir. Kezaliken akaidul batilat tam tersi içinde benzer bir durum var. Yani bu yanlış akaidde ne yapar? Tü'siruh fil kalbi kalpte kötleşir ve tebiduhu en huduril rabbi Kişiyi ne yapar? Rabbin huzurundan uzaklaştırır ve tüse kalpleri karartır evet. ve tüza aifu, o yakini kesin bilgiyi ortadan kaldırır ve tüzel zilu dinehu. Dinini ne yapar? Sersin. Böyle e, sarsars. Tamam. Evet. Yani burada, tamam biraz da yanılmıyorsam söylemin Sözün gücüne vurgu yapıyor. Yani hmm. yanlış insanlar da öyle süslü sözler kullanabilir ki, evet. tamam mı? Bunu bir takım şeylerle güç, güçlendirilebilirler ki insanların zihinlerini, kalplerini değiştirebilirler. Değiştirebilir. Hmm. Ama burada bizim ne yapmamız gerekir diyor. Ee, sağlam delillerden hareket ederek doğru inancı insanların kalplerinde kökleştirmeliyiz ki, Böyle iman sağlam olsun, yakını bilgi ortaya çıksın. Diye belirtiyor. Benim anladığım bu. Yanlışım mı? İyi kelam, kötü kelam, söylüyor. Söylüyor. İyi kelam kötü kelam yapmış oluyor yani hocam. İyi kelam kötü kelam ayrımı yapmış oluyor. Yani biraz daha işi mahkum evet. diye çekmeye çalışıyor Ali el -Kari. Aynen. Yani muhtemelen birinci kısımla kastettiği şey ehl Sünnet kelamı. Değil evet. mi? Abi? Evet. İkinci kısımla kastettiği şey de mutezile kelamı. Hocam şu an Ali Kari bir akaid metnini, Ehlire'ye ait bir akaid metnini şerh edecek. Şimdi o kadar ağır lafları aldı Selef'in, bilerek alıyor onları. Yani şeyi de yumuşatmak istiyor anladığım kadarıyla. E, kendisine gelebilecek, sen gelebilecek eleştirilere karşı e, şeyi yumuşatmaya çalışıyor. Hem onların bu laflarını aldı aldı ondan sonra biraz böyle ayrım yapıyor. Yani sahih akaid, batıl akaid ayrımı yaparak yani biz burada sahih yapmaya çalışıyoruz demeye hazırlanıyor gördüm kadarıyla. Doğru. Ya biraz da hocam bu Ehl-i Hadis'in arasında bulunmaktan dolayı olan bir şey mi? Tabii tabii. Bu hocam yani. zaten Ali Elkali nerede yaşadı? Yani Mısır'da yaşadı. Mekke'de. sonra Mekke'de yaşadı uzun bir süre. Orada, evet. Doğru. O yani yüzden Doğru. onun çevresi çok önemli bu konuda. Bir de hocam zaten hadi, Ashab-ı Hadis ulemasının dili çok sert oldu. Hep boyunca falan. Hakikaten etkili olduğu yerlerde... Fiziki anlamda gücü de kullanabildi vesaire o yüzden Ulema bir, Hep onlara karşı bir şey yapmak zorunda kaldı yani ama iyi iş yapıyoruz yanlış anlamayın tarzında Bir de o muhidler yaşadığımızı düşünün Ali Erkari gibi Doğru. Bence biraz şeye getiriyor yumuşatmaya geçti şu an Oradan metne geçecek Doğru Yani, Doğru. Bakın. yani daha bir 4-5 sayfa var hocam Daha bitmedi <gülüyor> Daha kese atacak Evet. ben hiye aqva asbabı sü'ül khatimet. Yani evet. aksine bu eleştirdiği anlayış, eleştirdiği yanlış itikat bunlar nedir? E, çok kötü bir sona götüren güçlü nedenlerdir. Değil mi? gibi bir şey diyor. Evet. Neselullah el afve vel afiyete. Yani biz Allah'tan bağışlanma ve yani selamet, sağlık, sıhhat onu arz ederiz. Şimdi arkadaşlar yani ben medrese hocalarından da okumuştum. Bir hocam ben Ela Teradi okudum bunu. Dedi ki evlat dedi o öyle okunmaz dedi. Onun edebi dedi Ela Yuraadır dedi. Tamam, görülmez mi? Görünmez misin diye gözüne olmaz. Görülmez mi böyle ortaya söylenir diye söylemişti. Allah rahmet eylesin. O Ela yura görülmez mi? En ne şeytani, şeytan, size erade en yesli be iman abdi bir Rabbi. Yani şeytan kulun Rabbine karşı olan imanını çekip çıkarmak istediğinde kanno la yaslibuhu mino yani esasında kul kuvvetiyle bunu elde çıkaramaz ancak hangi durumda illa bi ilqa'il akaidil batilati fi qalbi ona kalbine tamam bu yanlış geçersiz e, inançları atarak evet. yani şüphe tohumları evet. seperek ancak ondan o imanını e, çıkarabilir diyor yani abi Tamam hadi el sünnet kelamcılarını kurtarıyorsun da abi yani bu mutezil olmasaydı kelam da olmazdı. Bunu da kabul etmek lazım. Ee, yani hem ne kadar tamam bizim gibi düşünmüyor olsalar bile yani bu kadar e, ağır laflar söylemek şeytanlaştırmak da çok doğru değil kanaatindeyim. Yani birileri tamam birileri bize şey yapacak mantığıyla hareket etmekte yani Hocam şimdi ne Nehri sünnet kelamı, kelamı kendisini Muhtizile karşıtlığında inşa etti. Evet. O yüzden de en büyük rakip olarak Muhtizile'yi koydum. Ee, ben biraz şeye de benzetir. Manitür filmlerinde vardır ya keşke başka şartlarda tanışmış olsaydık derler. Hani iki düşman ailenin çocukları. Şimdi biraz hmm. böyledir. Aslında eşerlik mutezile kelamının devamıdır. Ancak ona karşıt olarak kendi inşa ettiği için muhtezile kesinlikle kötü durumda olmak zorundadır. Çünkü sen varlık sebebi onun yanlışlığı üzerinden konumlandırıyorsun. Halbuki aynı şey o. Evet. O yüzden eee senin azevvel söylediğin o bakış e, bizim şu an modern zamanlarda yapabileceğimiz bir bakıştır. Geçmiş dönem var ya yani mutezile de kelam kurdu şöyle katkı yap. mümkün değil, çıkmaz. <gülüyor> <gülüyor> çıkmaz yani çünkü o, o ama, muhalefet üzerinden konumlandırdı kendini. Ya ya şunu söyleyeyim hocam. Yani e, ama satır aral satır aralarında onu onu görebiliyorsun. Şimdi eee Atay Hoca'nın naklettiği bir şey var, anısı var. O biliyorsun şeyde Bağdat'ta okudu ya hocam. Hatta işte orada Azam yeme falan. Azamiye. Yani İmam Azam'a nispetle orada birçok hocasından falan bahsediyor. Diyor ki ya biz bugüne kadar üretilen elmutezile tut taletu. Ama hocam gösterdi. O zaman fark ettim diyor. Yani orada öyle geçmiyordu. Yani mesefinin de Neyse bilmiyorum. Et diye geçmiyor. Elmutezile el, el muhalifetu diye diyor. Yani muhalif mutezile e, şeklinde. Aslında yani abi tartışmalara baktığın zaman yani kelamcı kelamcı tamam şeylerini mi onu, ona karşı koyuyor ama yani bu e, ehl-i hadisin e, o sert söylemini de çok fazla yansıtmıyor. Hocam. Evet, evet. Benim kanaatim <gülüyor> yok. Bir de ben de bu e, maturidi de eşerliği ayırmak gerekiyor. Dediğin gibi yani bu e, eşerlik mutezilerin karşıt bir devamı dedin ya. Evet o doğrudur. O şekilde gidiyor. Ama yani maturidi tamam o da mutezileyi eleştiriyor ama ama evet. onun da şöyle evet. bir iddiası var. Hani diyor ya bu Mutezile kendisini kelam alanlarına giden atları zannediyorlar. Hayır onlar sadece onlar kelam yapmaz biz de kelam yaparız gibi bir şey var. Hı -hı. Yani, o, onun yetiştiği yerde de böyle bir şey de yok yani. Bilmiyoruz çok fazla da yani yorum yapıyoruz. Yani Mutezile kelamının etkin olduğu okullarda yani, Mutezile şeyi var bölgede ama Cüccani'ye, İyazi'ye, burada bir şey yok yani tamamen farklı bir çerçeve. Hocam, Neyse hocam, hocam konu konuyu açıyor yani. Evet evet aynen. Burada sadece bir küçük şey söyleyeyim. Bizim Mehmet Kalaycı Hoca'nın nefis bir makalesi var bu konuda. Eşarinin e, İhmali, Maturidi'nin İhmali. İhmali. orada arada e, Mehmet Hoca şöyle güzel bir şey söylüyor. Eşhari'nin kendisini ne olmamak üzerinde, yani Mutezili olmamak üzerinde kurguladı. Mağturi dili, mağturi daha rahat. Ne olduğunu ortaya koyan bir bakış verdi. Evet. Senin az önce evvel isabetle söylediğin gibi mağturi dili ile karşıtında ben bir şey yapayım diye değil. Ben buyum arkadaş, benim şeyim bu diye ortaya koydu. ve sen de benim muhalifimsin diye. Daha rahat, daha kendini ifade eder ve böyle bir işte eşerlik baştaki hali gibi böyle ıkınıp sıkınan işte bizde Bunlara karşı mücadele için bu işi yapıyoruz de, diyen tarzı değil. Çok rahat, ben kelam yapıyorum. Bu iyi bir şey. der tarzı yaptı yani. Ya bir de şey hocam, yani sonuçta şaka maka, e, yani e, mutezile Hanefi bir de. Yani, Muhtezilerin geneli Hanefi neredeyse. Tabii. Böyle ufak şeyler var. Yani aynı mahalleden geliyorsun. Tamam, tartışırsın, dersin? Onlarda Mute da o kalma var biliyorsun değil mi? Bu şey... Tabii, tabii. Ebu Hanife'ye de ulaşıyor şey. İşte Muhtezile alimlerine göre Ebu Hanife'nin böyle itikat eserleri yok. Bu Bağdat Hanefi fukahası için söyleniyor değil mi hocam? Muhtezile bu iddiada bulunuyor diyor ki çünkü bu eserlerdeki fukuh birçok şey Muhtezile'yi reddeden şeyler. Doğru. Bu eserler ona ait değil diyor. Onu siz çıkarttınız diyorlar. Çünkü burada i̇şte da Cahsas gibi alimler Hanefi Bağdat Hanefi fukahası değil mi? Evet evet. Yani e, Hocam aslında bunların var ya, yani burada e, yüksek lisans doktora yapan arkadaşlar var. E, yani zihinlerinin bir kenar da olsun bence. Yani buradan çok muazzam bir sosyolojik, psikolojik malzeme var. Yani bu, bunlar çok güzel okunabilir. Yani bu okumalar yapılırsa, evet. hani şöyle evet. bir şey var ya, ya işte biraz fantazi yapmak gibi geliyor insanlara. E şimdi bu tartışmaların bu düşünce dünyası, işte zamanın algısı, evet. bunun psikolojik, sosyolojik arka planı okunduğu zaman yani aslında yani kelamın yani cabirinin tabiriyle diyeyim sosyal muhayyiler kavramı kullanır Sosyal yani ister siz buna kelam diyin veya demeyin, başka bir şey diyin, Ama yani bizim Müslümanların ürettiği sistem kelam diyor değil mi hocam? Başkası bir teoloji diyor. Baş, baş, başka birisi başka bir şey diyor. O o, o şey de önemli değil. Sosyal muhayyileyi belirleyen bu ilim alanı. Başka bir ilim alanı değil. Bunu bunu açıkça görürsünüz. O zaman daha, ne diyelim, e, hayatı daha rahat okursunuz. Daha iyi çözümlenen. Evet, devam edeyim abi. Nerede kaldık? Brussels, ve yine bu eleştirilen kelamın zararlarından devam ediyor. El havdu fi ilmil kelami Kelam ilmine dalmak ve terkül ilmi bil bi ahkamil islamil müstefadeti minel kitabi ve sünneti ve icma'il ümmeti Nedir? İşte, e, İslam ahkamının ilmini terk etmektir. Yani nereden faydalanarak çıkarılan? İşte kitaptır, sünnettir, ümmetin icmasıdır. Buradan faydalanarak çıkarılan ilmi terk etme. Hatta öyle ki اَنَّ Badahum يَجْتَهِدُ سَلَاث۪ينَ seneten لِيَص۪يرَا كَلَام۪يًّ Sanki biraz şeye termih var hocam imam esşariye termih var. <gülüyor> <gülüyor> 40 beşeri <Evet>. daha. Iyi. <gülüyor> evet, olay çok farklılaşıyor şimdi. Ee, yani bazıları 30 sene uğraşmıştır kelamcı olmak için. Evet. <gülüyor> çalışmıştır, gayret etmiştir ve tekellle mübima yuafı o kelama göre kelam yapmıştır konuşmuştur. Ve yedfe yunafihi yani o kelama karşı olacak. Onu ortadan kaldırabilecek şeyleri ne diyelim defetmiştir. Onlara karşı durmuştur. Ya hocam vallahi billahi çok komik burası ya. Ve sevile an ma'ne ayetin ev hadisin. Ya bu kadar aşağı olmaz ya. Ya bu adama diyor tamam mı? Bir ayetin manası, bir hadisin manası sorulsa Meseletin muhimmetin fil furu'il müteallikati bit tahareti ve salati ve sovmi işte baharat, namaz, oruç bununla ilişkili böyle dair önemli bir mesele sorulsa kâne cahilen erham bilmez yani o kadar şey, kelam 30 yılını verir uğraşı falan ya işte namazın rükünleri nelerdir işte şurada şunu yapsa ne olur bunu sorsan cahildir. Ve sakit anfiyye susar kalır. <gülüyor> Ma anna cemian akâidü's sâbite sâbite ne diyelim. Tâbîti mevcûdetün fil kitâb kat'yen halbuki ya arkadaş bu kadar 30 yıl kelam uğraşmasına gerek yok kitapta zaten mevcut böyle gerçek akaid tamam kitapta mevcut ne uğraşıyorsun kendini görüyorsun musun arkadaş? uğraşmana gerek yok ve fısrneti zanniyen zanni olarak da sünnette bulunmaktadır. Ve de bu nedenle. Ya işte hocam bu bizim kelamcıların en çok şey yaptığı. Ya bu ayetleri bağlamından koparıp hah, şey gibi öyle ne bileyim yaylım ateşi gibi karşısındaki adama karşı kullanması. Taala Allahu Teala haza balagun lin bu insanlara ulaştırılan şeydir. ey kifayetun lehum fil mevizeti fi emr maashihim ve maadihim. Yani esasında bu yeterlidir insanlara. Yani bir nasihat, bir öğüt olarak, yaşayışlarında ondan sonra öldükten sonra nereye gidecekler, ona ilişkin, bunlar hepsi yeterlidir. Allahu Teala yine Allah Teala buyurdu ki, evvelim yekfihim yetmedi mi onlara? Enna anzalna aleikelkitabe yutla alehin der onlara okunan sana indirdiğimiz bu kitap onlara yetmedi Yani hocam Mekke müşrikleriyle denk getirdi yani. Bize bugün de yapılıyor ya hocam, yani ilahiyatçılar ilayatçı bir, bir şey okumuyor, hep böyle analizler yapıyor falan. Şimdi bizim Bursa'da çok Balkanlı öğrenci falan olurdu. Balkanlı'nın bir kısmını biliyorsun, Mekke'ye Medine'ye gidiyorlar eğitimi. Şimdi bunlar METF'e dönünce, Orada okuyan ayet, hadislerle konuşuyor. Bizimkilerde sosyolojik analizler yapıyor. <gülüyor> Cemaat okuyor. Ya bu adam ayet, hadis okuyor. Arapçasından, şeyden. Bu da analizler yapıyor. Şimdi bizim için <gülüyor> ilayatta bir ayet, bir hadis söylemiyor ya. Hep o, o böyle olması, şöyle böyle Doğru. diyor ayet, hadis yok. Onun gibi. Doğru. Ama hocam bizim ee, ben o... Ne diyelim, jenerasyondan veya o akımdan diyelim, abi biz hem akademi hem Diyanet kanadında giden adamlardır. Evet. Vazik mazik yaptığımız için hocam, siz bu <gülüyor> ayet halisi okurduk yani. Yoksa makbul olmuyor hatta, Arakçasından da okumak lazım. Tabii tabii, şöyle bir ayında çatlattım mı hocam, tamam yani. Evet, <gülüyor> ve evet, minha yine devam ediyor an ma'al ma'ala il milkelami yani kelam ile uğraşmanın sonucu dedelle uğraşmanın sonucu ila'l hayrete fil hal halihazır insan neye uğraştırır karmaşaya tereddüde tam kelamla uğraşan adamın kafası karışıktır sonucu çıkar eee ve şekku fil ma'al bu sonuçlarda da ne vardır sapıklıklardır. Ondan sonra şüphe vardır. Gama, ala İbnü'r İbnü'rüştünel halifedo. Ha, İbnü'rüştün dediği gibi. Şimdi buradaki İbnü'rüştü kastetmiyor değil mi abi? Bu şey hakik olan, o olan. Bir olan değil var, mi? Var, cetti, cetti var. O fakih olan. Bu torunu bizim meşhur İbnü'rüştü. Tehafütü't-Tehafütü'l-Felsefe'ye. Ha. Ama bu İbnü'rüştü de zaten şey değil mi? Fakih değil mi hocam? Esas dedesi bu konuda meşhur. Ee, fakih olarak mı? Evet, dedesi çok meşhur. İbn Rüş el Cet dedesi meşhur. Hmm. Bizim İbn Rushd'in de var ama esas şey olan fakih olan dedesi. Hmm, anladım. Vahve min alam alam alam alam alam alam alam alam alam alam alam alam yani bu kimdir bu İbnülüş dediğimiz diyor. Filozofların bakış açılarını en iyi bilenlerdendir. Ve onların sözlerini şu kitabında da yazmıştır. Tavfütü Tavfüt. Şunu da bir söylese ya. Yani bu Tavfütü Tavfüt kime karşı yazmış? Değil mi? Gazaliye karşı. Yalnız İbnülüş de sağlam, kelam düşmandır hocam. A evet. ağır, ağır lafları var. <gülüyor> hocam herkes herkes kelam düşmanı ya. Yani e, bu sebepten dolayı acaba kelamcılar dernete gider mi hocam? Çok günahını aldıkları için mi? <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Hocam yani e, dünyada bu kadar başka kimse bu kadar şey almamıştır herhalde. Yerge almamıştır herhalde. Sevgi almamıştır herhalde. Evet. Hocam şöyle şu ifade şöyle noktadan olur mu? Ve evet. menillelledi hale fil ilahiyyati şey'en ya'taddü bihi. Yani evet. kimdir? Tam ilahiyatta bir şeyi önemseyerek söyleyen kimdir? Evet. Kendisine doğru itibar mu? edilecek bir şey, ilahiyat konusunda kendisine itibar edilecek bir şey söyleyen kimse kimdir? Ha. Ve kedalik el Amidi Seyfettin Amidi aynı şekilde eee افضل اهل zamane zamanının en faziletli insanlarındandı. Eee burayı fiil olarak mı mufsaas bilmiyorum hocam. Fiil okuyalım He. bari. Çünkü nakli nakli garip. Vaka kafa şeklinde. Yani şunu mu demek istiyor biliyor musun? Waqaf fil mesaili bari hayır. Şey de olabilir hocam dediğin gibi e, şeyin Hamidin haberi kabul edip eftale ez-zamani va ki e vakıfın fil mesailin mes kıdarı -e hayırın gibi de olabilir yani. Evet. evet Recai hocam bir şey söylüyor hocam Recai hocam. Siz nasıl okursunuz bunu? Vakifun diye daha şey geliyor. Evet, haber. Yani o Or zamanının geliyor. en şeyi. Evet. Ha yani burada Amidiyika kaşe yapıyor değil mi? Evet. Yani, evet tamam. Zamanının en önde geleni ama yani bu e, büyük konularda uğraşırken orada şaş kalmıştır. Ha, çok çok çok önemli bir şeydir, alimdir. Yani biraz bu kelami meselelere işaret ederek, herhalde onu kastediyor değil mi hocam? Onlarla uğraşırken yine biraz böyle da, ulaşmak heke götürür dedi eşek ve böyle şaşkınlar bir sonuca vararal evet. vesaire evet. geliyor örneklerini veriyor herhalde burada Aynen. Doğru. Doğru. Eyvallah sevgili hocalar Ve Cezalikan Gazeliyo. Aa gazeliye gelirsek. Inteha. Akhire amlihi ile tevkkufi ve hilere il mesailil kelamiyye. Ha yani İmam Gazali işin sonunda tamam mı e, bir, bırakmıştır yani evet. düşünmeyi bir şeyleri yani hocam bu tevakkuf çok enteresan bir kavram. Hı hı. Yani e, hem bir şeylerle ilişkili olmayı da ifade ediyor bizim kelamda çok kullanılan kelam metinlerinde hem de yani işte biraz önce o vakıf tekünden de gördüğümüz üzere bir şeyde düşünmemeyi de ifade ediyor. enteresan evet. bir boyutu var. Yani Kelamin mesamlerden burada durdu bıraktı gibi görünüyor buradaki şeyi. Evet. Yani Kelamin yani mesamlerden çok tamam. uğraşmaz. O karışık, pafa karışıklığını bıraktı. Onlarla ilgilenmeyi bıraktı. Tümme arada Antibke Turuk Bu bu kelami yolları terk etti, yüz çevirdi ha, doğruya geldi, düzeldi. Peygamberin hadislerine geldi, ve akbala, Allahü Teala, Allahü Teala, Allahü Teala, Ve Teala, Allahü Teala, Allahü Teala, Allahü Teala, Allahü Teala, Allahü Teala, Allahü Teala, Allahü Teala, Allahü Teala, Allahü o vel diyor ya yani öldüğünde de buhari de onu göğsünü... göğsünü sıvazladı imanı tam olmuş oldu hocam ben şey anladım buhari'nin kitabı onun göğsündeyken öldü yani buhane sahiye öyle öldü yani kelam kitabı yoktu evet. <gülüyor> evet yani o o anlam da çıkıyor abi yani böyle sarm, sarmalamış böyle bakalım dört ne Bak. diyor Ay, Ay bak şimdi sahih buhari diyor mesela burada açık dip noktada. evet aynen şimdi hocam bütün hepsini söyledi söyledi felsefi kelamın zirvesi kim Fakhru Razi o eksik kanısı olmaz evet. oraya geldi ve Keder Raziyu bana fi kitabı eldid hanfahu fi aksamizat zatın kısımları noktasında hazırladığı kitabında şunları söyledi. Bu şiirler biraz zordur hocam. Yani eğer yanılırsam beni düzeltin sevgili hocalarım. Nihayetü ikteamil ukuli italu. Yani bu e, ne diyelim akılların cesareti. Evet. Tamam mı? Bunun sonunda iktaalu. Bağlama vardır. Evet. Bağlanırsa. Yani sınırlıdır ve çok şey değildir. Evet. Ve gayetü sa'yil alimine dalaluhu. Allah Allah. <gülüyor> Alimlerin, bilginlerin çabasının amacı sapıtmaktır. Sonra sapıklık. Ya. Ha, sapıklıktır. Ya. Gerçekten. Abi işin özü. Ehli hadis var. tam bir de ehli rey var. Hocam. Evet. Gerisi yalan hocam yani. Öyle, yok yani. şu, yok bu falan. E, onlar şeyi kapatan şeyler. Ve ervahuna bir vahşetin min etsamina Bizim ruhlarımız böyle isimlerimiz bir vahşet içerisinde böyle durmadan didişiyor birbirini yiyor. Sanki böyle bir şey kastediyor hocam. Öyle anlamadım. Ruhlarımız bedenlerimizde dediğin gibi böyle bir vahşet içerisinde ne diyelim o dediğim gibi o eee bir kargaşa içerisinde. Hocam yani o e, şeylerin e, bu Afrika'daki köpekler var hocam, vahşim köpekler. Abi çok acımasız adamlar ya, Yani hayvanı diri diri yiyorlar biliyor musun? Böyle arka tarafından taş evet. Hayvan tamam mı bayılıyor yani. Öyle bir şey. Şimdi bir de bunların bazı şeyleri var. Videolar atmışlar. Hayvan can havluyla kaçıyor suya atlıyor. Bir tarafta kimse var, bir tarafta su aygırı var, bir tarafta da köpekler var. Bazıları kurtulmayacak. Yani böyle can hırsı bir şekilde böyle can mücadelesi. diyorum böyle bir şeyi kastırıyor. Canım. Öyle sükunet halinde değil yani dediğin gibi böyle evet. bedenlerde huzursuz böyle dediğin gibi bir şey halinde. Aynen, aynen. Ya kusura bakma biraz mideni tiksindirdik ama <gülüyor> e, olay anlaşılsın diye. Ger gerçekten oluyor ya, En acısı o hocam. Evet. Ve hasilü dünyana eden ve vebel. Bizim bu dünyadan elde ettiğimiz ya sıkıntı milletin vebali. Başka bir şey değil. Yani Fahri Razi yerinden kalsa bu, bunlar duysa bilmiyorum. Razi demiş ama bunu baksana. <gülüyor> yani öyle diyor. bilmiyoruz. Ama sonuçta hocam yani e, bu kitaplar kitaplar yüzde yüz mesufiyetle yep. ait değil değil mi hocam? Yani bir de, şey de önemli hocam. Şimdi mesela biz de şunu diyoruz ki yap, bir, bu işimizin e, ilahiyat mesela bizim dindarlığımızı geliştiren bir şey değil. Onu ayrıyetten geliştirmek gerekiyor. Bu bizim bilgiyle uğraştığımız bir şey. O yüzden hani buradaki da bir teori ortaya atarsın bir başkası da senin aksin teorini çürütür mesela teoriydi. Yani aslında kıyı sahasındayız. Yani bu bu ayrı bir şey. Senin Allah'a karşı vazifeden dinlerden ayrı bir şey. Belki bu bağlamda söylediğim şey bu yani. Ya o da var hocam. Yani birçok şey var. Ee, birçok e, e, ne dediğim farklı boyut var. Evet. Yani şimdi bunlara dikkat almadan böyle onun için e, hep ihtimali bırakmak gerekiyor hocam. Tabii, ben tabii. bunu söylüyorum. Yani kesin konuşmamak bir de içine doğdu herhalde hocam bak kıyıl-u söyleyecek şimdi. Siva <gülüyor> en cema'na fîhî kıyıl-u ve kâli. Pardon ya şurayı, şurayı okumadım. Velem <gülüyor> nesle fîhîn bâhtînâ tuûl-umrînâ. biz ömrümüz boyunca bu araştırmalardan bir fayda görmedik. Siva kerya ne? En cema'na fîhî kıyıl-u ve kâli. O şurda demiş bu bunu kıyıdukar bununla evet. uğraşmışız bunun önümüzü tamamlamışız diyor. Hı hı. Evet, veğat, teamelte, kurkal kelamiyete, ve manahizel felsefiyete. Yani şimdi bu kelamî yollar, felsefi usuller bunu e, düşündüğünde veya teamelte olabilir mi hocam burası? Baktım da razi atıfla değil mi? Evet. Doğru. Evet, i̇şte bu kelami olabilir yolları de... ben, ben olabilir hocam bu. Ben Aha, Aynen. Görmedim. Gibi de olabilir. Aynen, aynen öyle öyle. Teammeltu turgu kelamiyyete vel menahice felsefiyyete Şimdi ben bu kelamın yolları felsefi usulları bunlarla çok uğraştım. Fema ra'ytuha Yani görmedim fi alîlen yani bir hastayı iyileştirdiğini ve la bir kin şiddet karazı ortadan kaldırdığını görmedim. Doğru mu hocam? Bu fiili bilmiyorum doğrudur hocam. Ya bu re, revya kökünden geliyor böyle bir Hı -hı. şey var hocam. E, susuzluğu gidermek gibi bir anlamı evet. var. Evet. He evet, tamam. Ha, yani bir susuzluğu giderdiğini görmedim. Evet. Yani şey şey sadraşı yani, yani bir böyle şey yaparak ne diyelim bir mecaz yaparak kin'i ortadan kaldırmak. Yani kin'i besliyorsun kin gidiyor ortadan. Kendiliğinden kalkıyor gibi. Ve ra'ytu akkara butturuki tarikal Kuran. yani en yani herhalde şeyi kast ediyor. Allah'a en yakınlaştırıcı yol olarak evet. Kur'an'ın yolunu gördüm diyor. Böyle düşünüyorum. Evet. Akra'u e, Akra. ispatı. İspat ispat bağlamında da şunu okurum diyor. Ar-Rahmanu er alel arşiste var. Evet. Ha, Rahman arşa istiva etti. Ve ileyhi yes'adul kelimi tayyidu. Güzel söz ona ulaşır. İkrat diyor, İkrat da olabilir hocam bunlar. İkrabı da olabilir. Bak burada <gülüyor> burada şey koymuş hocam. Yani hemzeyi evet. şey hemzeyden için Elif'i hemzesiz koymuş. Öyle de olabilir. İkrat filnafi. Yani e, ispat Allah'a ispat bağlamında şunu oku. <gülüyor> er Rahman ala alaşiste var. Böyle hiyas adı kelimesi tabii bu. Bunu okuyor. Wakra <gülüyor> filnafi. Efi, yani tenzih etme bağlamında da şunu okudu. Neyse kendisi şey o. Hiçbir şey onun gibi değildir. Ve la yuhaytune bihi ilme. Hiçbiri onu ilim yönünden kuşatamaz gibi şeyler okudu. Sümme kâne. Sonra dedi ki. Ve men carrabe misle tecrübeti. Yani benim gibi bir tecrübe yaşayan bir kimse arefe, misle, marifet. Yani benim ulaştığım sorucu ulaştığım. Yani benim bildiğim şeyin aynısını bilir. وَكَذَا قَالَ الشَّهْرِسْتَانِيُّ رَحِمَهُ اللّٰهُ yani Şehristani şey. Allah rahmet eylesin. Şehristani de dedi ki اِنَّهُ لَمْ يَجِدْ alal felsefeci ve mutakellimîn إلا الحيرة nedeme حيث قال herhalde şey hakkında söyledi. Kim hakkında söyledi abi? Razi Şehristani'den sonra değil mi? Evet Razi sonra. Pardon şey Şehristani Razi'den sonra değil mi? Yok, Yok. Şehristani'den önce, önce 548 Razi 606. Evet şimdi Şehristani kimin hakkında söyledi abi bunu? Bu şey e, kendisi söylüyor. Ben felsefeci ve kelamcıları sadece şaşkınlık ve pişmanlık ha, Yani şey e, Razi Şehristani'den şey... naklederek söylüyor. Değil evet, mi? Evet, Ali Elkari şehristandan yani. naklediyor. Evet. Ee, yani bu felsefecilerde, kelamcılarda sadece böyle evet. şaşkınlık ve pişmanlık diyor. Başka bir şey değil. Şöyle diyerek La umri ne kadvanentul me'ahide kulleha Valla yemin olsun ki e, zannettim ki yani bütün e, ne diyelim mahide hocam i̇lim, ilim meclisleri ilim kurumları diyebiliriz bugün üniversiteler falan evet değil. yani tamam. zannettim ki bunlar bunlar çok önemli yerler ve seger tu tarfi beyne tilkel maalim yani bütün göz açıp kapayı kastediyor herhalde. Evet, Bütün evet. yani hmm. böyle göz nurumu, emeğimi hep bunlar arasında geçirdim. Hmm. Hayatımı bu şekilde geçirdim. Felem ara illa wad'an kaff Fakat gördüğüm şey nedir? Şaşkın bir adamın göz göz kapağı gözü kapağını indirmesidir. Diyebilir miyiz abi? Peki. Öyle şaşkın olmuş ki böyle Heh. Aynı şunu kast ediyor herhalde. Olabilir abi. Öyle Hı -hı. Olabilir. Evet. Recep hocamın farklı öneri, önerisi varsa onu da alabiliriz. Peki şey gibi anladım. Keffe hayırim. Böyle gözleri açık kalmış. Heh. Eyvallah. Hemen hemen şey aydınmanı hocam. Yani hemen. o kadar uğraşmış ki ne yapacağını şaşırmış. Böyle Hı. Hı. hani tavşanın gözüne şeyi tutarsınız ya hocam gece vakti. şey tuttuğunda kaçamaz ya. Aynen, aynen. ''Ala duqnin av tari'an sinne Yani böyle e, herhalde şunu kast ediyor, böyle çenesinden tutmuş, böyle kalmış sakalında Veya e, böyle yorulmuş, tamam zorluklarla, felaketlerle karşılaşıp yorulmuş, bitmiş bir şey olarak. Gördüm, diyor. Hocam, e, Merve, benim öğrencim, elini çenesinin üzerine tutan diye anlam vermiş. Evet. Yani elini böyle çenesine evet. koymuş. Senin gibi az evet. evvel dedin ya böyle bir pişmanlık halinde veya dişlerini kırıyor. Bari yani. Evet. Böyle pişmanlık. Aynen. O zaman doğru anlamışız yani abi. Evet. evet. evet. evet. Yani mu, mutlu olmuyor Kela amca abi. Bunu demek istiyor. Yani ben diyor ne kadar, bu ilim kurumlarını dolaştım, ettim. Ya böyle Aynen. ne yapacağını şaşırmış ya da pişmanlıktan, e, köpek gibi pişman olmuş kişiler gördüm diyor. Aynen, doğru diyorsun hocam. Evet, ee, ya hocam bitirelim dedik ama zaman da bayağı geçmiş herhalde. <gülüyor> <gülüyor> ne yapalım, diğer sayfaya geçelim mi abi? Ne kadar yer var? Bayağı varmış ya. Bayağı, bayağı, bayağı var. varmış. Paraçılın kela çenesi düşüyor. <gülüyor> İsteriz. Ister. <gülüyor> Doğru. Abi yani şey gibi gidiyor ya. Yani bu hani taafüt geleneği var ya. Onun gibi gidiyor. O ona taafüt, buuna taafüt. Biraz da damarımıza da te... basıyor. Ha yani damarımıza basıyor. Abi yani muqaddim çok uzadı yani. Sanki bir taafüt çar, değil mi? Evet. Halik. Ali bu şekilde gidiyor. Hocam konuşuyorsak ee, var diye. <gülüyor> doğru, doğru kesinlikle abi. Abi ne yapalım burada bırakalım mı? Bırakalım abi.